Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft kartlarıyla pişte oynayacağız. Evet Brawl Stars çekmiyorum. Çünkü sıkıldım. Ama yine çekeceğim. Şimdi ilk önce kartlarımızı şöyle bir ayıralım bakalım. Şöyle. Şöyle bir dakika. bir dakika. Alt alta dizeceğiz böyle hepsini. Tamam. Oldu mu? Bir, iki, üç, dört, beş. Son bir, son bir. Bu da altı oldu. Şimdi bir tane daha altı dizeceğiz. Onu da şöyle koyalım. Bir. İki. Tamam. Üç. Dört. 5. Beş ve 6 tamam hepsini topluyoruz teker teker karışmasın diye böyle yapıyorum arkadaşlar topla topla topla topla şimdi ben bu yandan kendime bir tane 6 tane ayıracağım 1 2 3 4 5 4 4. Evet. Şu sonda 6 olsun. Tamamdır. Şimdi var mı bir tane gönüllü? Yani en yüksek puanlı bir kart seçeceğiz mesela. Bu şu şekilde. Şöyle ee, 3060 atak canı %6 4850 defans. Bayağı güçlü. Şimdi bunu koydum. Evet diğer 6 kartımız Burada elimizde. Şimdi Koyuyoruz bunları Üstüne Koyduk Hadi bakalım Alıyorum elime 650 Baya da güçlü seçtim ben ya bakalım bu çok düşük puan 650 puan şöyle al. Dur, dur. 650 puan en düşük bu tamam koyalım ee, 990 990 sen de yok ee, sonra of 8.800 puan, 7.850 puan. Evet. Ver bakalım göstürüyorum. Hadi. Alıyorum ve attım bir tarafa. O gitti. Yendik. Şimdi bunu koyacağız altına. Koyalım. Evet, puanları yakın bulmamız lazım. Kartları şimdi bende 1 2 3 4 5 6 6 tane var. Zaten bir tanesini vurdunuzacağız. Ee, bunun puanı kaçtı? Evet, 9890. Arıyoruz yakın yakın yakın yakın yakın. 8800 8800'üz. Afero. Evet, olmadığı için şu anda birkaç tane kart alıyorum. Çünkü bende yok fazlası kadar. O yüzden 6 tane kartım olduğu için aradan bir tane şöyle çıkartıyorum. En düşüğünü çıkartalım. Aynen 993'ü çıkartıyoruz. Bu kartı bir kenara atıyoruz. Şimdi bir tane daha koyalım üstüne. Kaç tane oldu? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tamam. Yine altı oldu. 8800'lük var. Bunu kullandık. Tamam. 990'lık. Tamam. 990'lık. Tamam. 3080'lik yapıştır. Ay altını kapatayım gözükmesin. Bununki 9000. Çok yüksek. Bana en yakın ne var şimdi burada? Hmm. Şunu bir kenara atalım. Evet. 3800'lük yapıştır. E, defans olarak daha fazla bizim karakter. Şöyle. 2687 puan. Bunun defansı 890 şöyle. Bu daha az olduğu için seni eliyoruz canım. Eee bunu Hı. Hı. tamam. Biraz kapatamadım ya. Altına koyuyoruz. Var mı geçebilecek gönüllü? Kartın bitti. Lanet olsun. Hah. Evet, bir tane, iki tane, üç tane, dört tane. Son iki daha buradan. Ha tamam. Evet. Vittivittivittivittivit. Var mı görünülüğü geçebilecek? Bir dakika, şunun puanına tekrar bakmak istiyorum. Siz bakmayın. Kopya çekmiş olursunuz yoksa. Tamam. Şöyle, şöyle tamam. Maymuncuk var. Maymuncuk var. Enderman. He. Örümcek, örümcek boss spider. Sonra arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Of 480. Yazık be, yazık be galiba. 480 hata var. 370 defansı var. Çok zayıfsın dostum. Seni elemek zorundayım Ah. Koyduk. Şimdi bir dakika. Giden kartları bir tarafta toplayalım topla topla topla topla topla al şunu ee, gel buraya konu yetişmiyor arkadaşlar ya kötü oluyor tamam eleren kartları o tarafa aldık 5 tane varmıştı beş, 5 bir kart çekiyorum 2200 hadi şunu bir geçin ya bir geçin ya vay Bakın. De buldum. 4690 defans. Ee, 1790. Bir dakika. He, 4690. Atak. 1790 defans. Tamam. Ve bunu geçmiş alıyoruz. 2000'lik farkla. Ve atak farkıyla. Bu kartı geçmiş oluyoruz çünkü şöyle alta sıkıştıralım hemen sen de <gülüyor> koyuyorum bir kere tamam kart kalmadı la kart kalmadı bakalım geçebilecek var mı gönüllü vay bir kişi bir kişi örümcek bakın 2840 defense yani defense farkıyla daha çok önde olduğu için bu kartın performansı seni direkten eliyoruz. Sen çok hayatta kalamadın. Kusura bakma. Sen de koydum. Kartımız kalmadı arkadaşlar. Şu üçünü de harcayalım bitiriyoruz zaten diyor. Örümceye geçecek var mı? Örümceye geçecek. Bir dakika şunun puanı tamam. Bir dakika. Şuradan. Geçecek gönüllü, satıyorum, satıyorum ve, ah tamam tamam tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Endermanci, defans farkıyla geçiyor. 2040 defans şurda görmüş olduğunuz gibi. Ay 2040 diyorum, 2030 işte yanlış okudum. 2030 defans. Örümcek Daha az Endermen'den ata daha az Bunun 5000 ee, 5400 şurada bakın Daha az O yüzden Seni alttan çıkartıyorum Ve endermen'i koyuyorum ee, Örümcek nerede ne yaptım ben örümceği Seni de koydum buraya Enderman defans farkıyla ve can farkıyla örümceğe geçti arkadaşlar. Yani bu kartların değeri var, manevi değeri var, böyle puanları falan var. Minecraft'ta bu şekilde yani. Evet, çok az kartımız kaldı. Hadi 3 tane, 3 tane. Enderman geçebilecek gönüllü var mı? Alıyoruz, alıyoruz. Evet, şuradan kartımız azaldığı için, ay, ay, dur, dur, dur. Steve aldım iki tane. Yeniden altı tane kartımız olduğu. çekiyorum, çekiyorum ve ooh, woo, defans farkıyla ve can farkıyla ayrıca atak farkı da var bu işin içinde. Bu karakter rekor kırıyor rekor bakın. 7950 7950 defans düşünebiliyor musunuz bu kadar fazla bir sayı olabilir mi ya? Şu cana bakın cana bir sürü kalp var burada. Bir sürü canı var. Can farkıyla Enderman geçiyor. Enderman'ın canına bakın. Bir de bunun canına bakın. Daha fazla değil mi? Evet Endercim seni koyduk buraya. Altına sıkıştırdık. Bence videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Tabii ki e severseniz devamı gelecek ve bay bay.